Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz önce bir video çektim. Şimdi ikinci videoyu çekiyorum. 14-12-2018 Cuma videosu. Maçların videosu. Ama önce dünün 13-12-2018 Perşembe'nin videosunda çektiğimiz şablonun formülün tuttuğunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın 458, 463, 466 şurada tuttu arkadaşlar. Şimdi Cuma'nın maçlarına geçiyoruz. Bugün... 14, 12, 2018 Cuma arkadaşlar günlerden. Yine 3 tane mat seçtik. Bakın 265, 103 ve 262. 3 ihtimal, 3 ihtimal. Yani 3'ün 3'lü kombinasyonlarının e, kupon sayısını aşağı düşürerek. 3. 262'de de 2 ihtimale düşürdük arkadaşlar. E, biraz sonra bunun sıfırlı şablonunu göreceksiniz. E, 1, 2'yi kullandım. Sıfırlı şablonu biraz önce videoda kullandım. Burada 1, 2'yi kullanıyorum arkadaşlar. Eğer beni takip ediyorsanız sürekli zaten benim tutturduğumları, tutturduğum kuponları, tutturduğum videolardaki aynılarını bir sonraki gün yayınlıyorum arkadaşlar. Biraz önce yayınladım. Şimdi bu Cuma. 265'i seçtim. 103'ü seçtim. 262'yi seçtim. 3 tane 1. Bir. Bakın birinci seçenek. 265 0. İkinci seçenek. 265 2. Üçüncü seçenek. 9 tane kupon yapıyorum arkadaşlar. 3, 6, 9 9 tane kupon. 103'ü seçtim. 103'ü yine 3 seçenek. 1, 0, 2. Yani bu ikisini tutmama ihtimali yok. 1, 0, 2, 103. Yine 103, 1, 103, 0, 103, 2. Bakın. 1, 0, 2, 1, 0, 2, 103. 1, 0, 2. Bunu da yazdım. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Tabi burada ben 0'ı da kullanabilirdim. Ee, birinci videoda kullanmıştım. Cuma'nın birinci videosunda. Burada da kullanabilirim ama o zaman 27 kupon oynamam lazım. Kupon sayısını aşağı çektim arkadaşlar. Tabi biraz da şansınıza güveneceksiniz. 1 ile 2. 2, maç, 2 seçenek oynadım arkadaşlar. Burada birinci seçenek. Yani şu 1'i kullanıyoruz bu 9 kuponda. Bakın. 262 komple 1. Gördünüz arkadaşlar bakın. 262 komple 1. 9 kupon. 1. kupon. 2. kupon diye 9 tane kupon. Hepsinin aynısını yazdım. Şimdi bu tabloyu yaptık arkadaşlar. 9 kupon burada var. 9 kupon da burada var. Şimdi bunlar değişmiyor bakın. 265'te 103 değişmiyor. 262'de biraz önce 1'i kullanmıştım. Burada 2'yi kullanıyorum arkadaşlar. Bu şablon biraz öncekiyle burada bir tanesini tutma şansı neredeyse %80-90 arkadaşlar. Sadece şurada 0 gelmemesi lazım. Biraz öncekinde ve bunda. Onun dışında bunlar bir tanesi tutar. Sizin yapacağınız bunun aynısını oynayabilirsiniz. Altına da 2 tane 3 tane daha maç yazacaksınız. O yazacağınız maçlar ilk yarı ikinci yarı olsun arkadaşlar. Çünkü niye? Oranları yüksek. Sistem yapabilirsiniz. Misli yapabilirsiniz. Bir maç yazarsanız mesela bunun altına komple banko. ilk yarı ikinci yarı. Sistem 3-4. İki maç yazarsanız sistem 4-5 yapabilirsiniz. Oran yüksek olunca da alacağınız para yüksek olur. Şimdi bakın 265 aynı şekilde yazdık mı arkadaşlar? 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2. 103'ü seçtik. E 2018 cumadan arkadaşlar. 103'ü seçtik. 102 102 102 103'ü yazdık mı? Yazdık. Biraz önce 1'i kullanmıştık 262'de. Şimdi 2'yi kullandık bakın. 262 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. 9 tane 2. 9 tane kupon yaptık arkadaşlar. Şimdi bu maçları aynı bu tabloyu oynayın. Altına 1 ya da 2 maç yazın. Mesela diyelim ki işte yazdınız 9 tanenin hepsine aynısını yazacaksınız. Mesela ilk yarı ikinci yarı. Veya iki, iki tane oynadınız ikinci maçı da aynen yazacaksınız. Zaten bunun tutma ihtimali yüksek arkadaşlar. Veya bu ilk yaptığımız şablon biraz önce gördüğünüz şu arkadaşlar. Burada biri kullanmıştık. Burada da 2'yi kullanıyoruz. 262'de bunlar aynı zaten. Tutma şansı yüksek. Eğer ilk yarı ikinci yarı tutarsa parayı alırsınız arkadaşlar. Ben size matematik içinden Kombinasyon özelliğini kullanarak bu formülleri hazırlıyorum. Beni izlemeye devam edin. Gıygıy gıy TV'desiniz. İzlemeye devam edin. Abone olun. Ee, abone olurken kenarındaki zili açmayı unutmayın. Çünkü yaptığım videolar hemen size gelecek. Beni takip edin. Videolarımı takip edin. Sağ alttan tıklayın arkadaşlar. Bütün videolar o pencereden ulaşabilirsiniz. Sağ altta bakın pencereyi görüyorsunuzdur. Bütün videolara ulaşabilirsiniz. Zaten tuttukça ben her videonun başında bir önceki tutan videonun tablosunu sizinle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum. Beni izlemeye devam edin.